Bu dersimizde Şamile'deki kitapları internetten okumak, böyle bir imkan var mı? Varsa nereden okuyacağız, nasıl bunu yapacağız? Bu konuda sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Şu anda Şamile'nin sitesini açtım arkadaşlar, ekranda görüyorsunuz. Evet, şamilede yaralanan kitaplar resmi internet sitesinde bulunmaktadır. Dolayısıyla kişiler oradan bunları e, okuyabilir. Kitapların içeriğinde, kitap kitaplarda müelif isimlerinde de e, bunu arayabilirler. Şimdi bu sayfa açtığımız zaman arkadaşlar burada lil intikal is kısmında lil mevki ilkadiimi Uludhuna. Yani arkadaşlar şamile.v'si aslında bu. Ee, Şamile'nin tabi resmi sitesinin adresini adı ama önceden buraya girdiğimiz zaman başka bir site açılıyordu. Anladığım kadarıyla Şamile resmi sitesinin dışında Şamile'de kitaplar internete aktarılmıştı. Onun e, site adresi şurada görülen adres farklıydı. Anlaştığımız kadarıyla Bunlar anlaşmışlar ve artık bunu direkt Şamile'ye bağlamışlar. Dolayısıyla eskisi nerede diye hani kişi şaşırırsa çünkü bu böyle değildi bu sayfa. Şunu tıklarsanız arkadaşlar eski Şamile sitesinin görüntüsü bu şekilde. Demek ki bu da yayında devam ediyor. Arkadaşlar eski Şamile sitesinin site adresinin başına old yani eski anlamında old kelimesi eklemişler. Oraya giderek eski Şamile sitesi görülebilir. İşte burada indirme vesaire gibi ee, eski site yayında devam etmektedir. Biz şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz Mektebeti Şamil ediyor. Erre, ekran, aksam Mektebe, yani bizim Şamil'e programında olanlar burada da var. aksam Mektebe, yani e, Mektebedeki kısım kısımlar, hani hatırlarsanız Orada el diye yani bölümler. Burada da bu bölümler. Bunların karşısında kitap adları var. Herhangi bir bölümü tıkladığımız zaman bu sefer onun içinde kitaplar yer alıyor burada gördüğünüz gibi. Ondan sonra burada kitapla ilgili bahs mesela gâimet-ül kütüb, fi esma-ül kitab kitap isminden aramak için diyor. Bu yazının olduğu çerçeveye, kutu içerisine arayacağımız yazabiliriz. Eğer kitapların ıhva uvas fil kitapların tanıtımları var. Bunu kapatmak istiyorsan bunu tıklıyorsun arkadaşlar. Burada ne oluyor? Kitap adları liste halinde gözüküyor. Hangi kitabı tıklarsa o kitap açılıyor. Daha burada sayfa sayfa bunu devam etmek lazım. Bak burada bunu paylaşma, burada nedir arkadaşlar bunu tıklayalım. Evet, Bahsun fi hadal kitab. Dikkat ederseniz. Kitapta arama Normal Şamile programında vardı. Buraya da eklenmiş. Bunu birisiyle paylaşmak istersek, hani kitabı haber etmek istersek, buradan da yapabiliriz. Burada e, üstünde bir arkadaşlar, mercek arama simgesi var. Elbaksun fi kitab kitabil hali. Açık olan kitap içerisinde arama var diyor. Kamilü mektebe istersek bütün e, Şamlı'nın yani mektebine kadar Şamil'e i içerisinde arama yapabiliriz. Buraya tıkladığımız zaman içeriklerde arayabiliriz. Esmail kütüp kitap isimlerinde arayabiliriz. Ondan sonra esmer müellifin, yazarın müellif isimlerinde arama yapabiliriz. Hangisini tıklarsak buraya yazdığımız onun içerisinde arıyor. Yani En Mektebe-i Şamil'e programındaki önemli özellikler buraya eklenmiş gördüğünüz gibi. evet. Geriye gelelim. Burada arkadaşlar ana sayfa şöyle ana sayfaya gelelim. Ana sayfada demek ki şu Şamil'e girdiğimiz zaman burada Eksal Mektebe'de kitap bölümleri listeleniyor. Fihrüstül Müellif'in müelliflerin isimleri listeleniyor. Tıklayalım arkadaşlar. Müellif isimleri buraya listelendi. Bunlar da şuraya bahsüm fiil müellif dediğimiz zaman şuraya yazdığımızı müellifler içerisinde alıyoruz. Burada da yine güzel özellikler gelmiş arkadaşlar. Tertip bil vefayat. Yani bu benim aklıma önceden geliyordu. Buradaki müelliflerin toplum listesini almak istersek nasıl yapabiliriz diye. Bakın bu web sayfasında bunu gördük. Yani programda varsa da şu ana kadar dikkatimi çekmedi. Burada arkadaşlar bir vefat tarihine göre sıralıyor. Burada müellifin adı kitab adeti Şamile'deki. Tabii müellifi tıklarsak onunla ilgili bilgi açılıyor. Bak, tarif, bil müellif diyor. Yani bunlar programda olan. Yani bu site arkadaşlar yani önceden bakmıştım yani hatırladığım kadarıyla bu kadar. Ayrıntılı değildi. Demek ki emektebeti Şamile'yle ortaklık yapınca daha da güçlü hale gelmiş gördüğümüz kadarıyla. Tertib'in ebriyediği harf sırasına göre müerifle sıra lazım İstersek bu şekilde yapabiliriz. Ondan sonra tertip bir i külü kitap adım sayısına göre. Arkadaşlar mesela Şam'da en çok Abdurrahman el-Muallimi el-Yemani'nin kitabı varmış, 131 kitap, İbni Hüseymin, bildiğim kadarıyla bu Vehhavi'nin herhalde meşhur kişisi tam bilmiyorum bir tıklayalım, 107 kitabı var. Evet. Evet tıkladığımız zaman, bunun burada arkadaşlar Şamili bir kitapları geliyor. Tabi El Mekteb-i Şamili programı okuduğumuz zaman internet yokken de onu arıyoruz. Tabii burada da internet sitesinden El Mekteb-i yararlanabilmek için internet bağlantısının Olması gerekiyor ama günümüzde artık herkesin internet bağlantısı genellikle var. Hani pek sorun olmuyor. Evet artık. El-Reisi yani bu yerden herhangi bir yerden ana ekrana gitmek istersek El-Reisi'ye tıklıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar altta artı var. Artının gelince bir yazı geliyor. Altıya bana bakayım. El-Mezit. He, daha fazla. Evet, burada arkadaşlar. Şamili ile ilgili ben bunu yazdırma. Twitter demek ki Facebook sayfaları. Evet. Burada İbhasan Hidme yapılan hizmeti arama diyor. Bunu share de istiyor. Evet. Bu arkadaşlar Messenger bu WhatsApp simgesi yani onu açmak demek ki. Bu Twitter, bu Facebook. Demek ki tıkladığımız zaman ee, bunu tıklayalım arkadaşlar. Tıklayalım. Evet. Bunu tıkladım. Firis-i Müellif-i ile Vs. Evet bu çıktı. WhatsApp'lıktan yine çıkıyor arkadaşlar. Connective WhatsApp. Hmm. Bunların muhtemelen artık WhatsApp'a diyor. Aşağıdaki metni WhatsApp'tan gönder. Hmm. Bunu herhalde WhatsApp'tan gönderme imkanı veriyor. Evet. Biz güne Ana ekrana gelelim arkadaşlar. Ana ekranımıza gelelim. Er reisi ana ekrana dönmek demek. Evet, burada e, fiil üstün müellifi havlel meşru, bu herhalde Şamile meşru pro, proje falan demek. E, bu el mektebeti Şamile nebze tünami meşru, bu program hakkında ufak bir nebze, kısa bilgi diyor. Meşruğun meccanini yehtibili cemîma yehtibili taallûbul ilmi min kütüb ve buhuz fil ulûm şer'iyye ve mâ yeteallakû fîhâ min ulûm-i âliyeh. Âletî fî sigâtîn, nasîviyetîn, qâbilletîn-i bahsîn ve neshîh. Evet, ilim talebelerinin diyor, arama ve kopyalan yapılacağı şekilde diyor, onların şer'î ilimlerde ihtiyaç duyacakları bu işte kitapları, şey yapmak, iklak üyesini kapatmak, güzel tenzil Mektebe arkadaşlar El Mektebet-i programını bilgisayarımıza indirmek istersek, indirme burada El Nusha Muharram 1443 mesela burada en son sürümü verilmiş arkadaşlar. El Tevduhatul Ağm'e genel açıklamalar diyor. Eş Şamiletul Reisi'ye Ana Şamile programı diyor. El Tarkiyetul Hayye yani ne diyelim otomatik güncellemeden bahsetmiş yani şamile ilgili burada arkadaşlar bazı açıklamalar veriyor evet tekrar geri gelelim yani gerçekten internet olanlar için evet teslim bine bizim bizimler diyor irtibat kur yani bunu tıklayınca siz belki şu anı veremiyorsunuz ama evet mail programı açılıyor tamam ana ekranda bunlar var. Evet, kapatalım. Evet, Aferin, burada arama şey yine burada da var. Kitap içeriklerinde muhtemel kitap. Bahsün fi kulli kütüb bütün kitaplarla aramak var. Bahsün fi nitakim muhadde belli bir alan içerisinde herhalde aramak. Yani bununla ilgili açıklamalar var. Kitap seninle endaro İsmail Mülifin evet güzel arkadaşlar. El için resmi Li Mesut Maktabe Şamile artık burası arkadaşlar. Bu adres farklı bir adres diyor. Bu olan dönmüş. Ee, Şamile diyor projesi için resmi sitedir. Nah, 7 milyon sayfa arkadaşlar. Bu Şamile'deki kitapla evet onu buraya haftalara göre 7 milyon e, sayfa var diyor dokuz binde mi, 8000 kitap var diyor. Üç binde müellif var diyor. Yanlış anlamda 3 e müellif diyor. Yani Tazfehul Mektebe, tıkladığın zaman arkadaşlar, yani Mektebe içerisine giriyorsun, önce bölümler geliyor. Bölümlerden birisine tıkladığın zaman, o bölümün içerisine gidiyorsun. İçerisinde kitaplar, Açıklamalı var. Açıklamayı kapatmak istiyorsan ihfa-u vasf kitap tıklıyorsun. Kitap adı geliyor. Hangi bir kitap tıkladığın zaman da buradan arkadaşlar. Bunu görüyorsun. Bu kitabı bir arkadaşına paylaşmak istersen işte bu paylaşma şeyi var. Bu güzel. Burada arama var. Burada da arkadaşlar e, ana sayfaya dönme şu an nerede olduğumuzu da takip edebiliyoruz. Şu anda biz ana sayfadan Aksamül Kütübe girmişiz. Yani kitap bölümlerine. Oradan da mantık kısmına gitmişiz. Evet. Şimdi tekrar bak bu da bahsün film mektebe yine bunu aramak için de buraya koymuş arkadaşlar yani polaroid olduğu gibi burada da çeşitli sık kullanacaklara şeylere ne yapabiliyoruz ee, farklı yerden ulaşabiliyoruz ee. Ahhirut mudaf mı herhalde arkadaşlar son eklenenler herhalde. Elma Hanım bununla ilgili başlıklar. <gülüyor> e mutakaddimun ve tasfihun. Taba fi qur'an mu'allijawal. Cevherli vazalla cep telefonu demek. Yani cep telefonuna uygun diyor ama açabilirsin diyor. Kıraatun <gülüyor> murihatun lil muhtawa, muhteva ediyor. Böyle hoş bir şekilde okumak diyor. Evet. Burada arkadaşlar anladım kadar. Aşağırı, ağırl kitabın mubafeti, yani son eklenen kitaplar burada görüyoruz arkadaşlar. Başka ne var bakalım? Burada da bunun tam ekran yapalım arkadaşlar. Üst kısımda da şah, ana ekran. Bak burada da arkadaşlar ne var? Ee, e, Kitap bölümleri, müellif fiil listesi, evet, tencülü mektabı iddiasılığını arama düğmeleri var. El reisi ana ekran demek. Burada da bunları görüyoruz yaklaşık ilk kısımda da. Evet, şu anda bu ee, yani gerçekten de internet bağlantısı olanlar için yani buradan da mektebeden yararlanma imkanları var ama tabii internet bağlantısı vardır. Evet birinci adres burası arkadaşlar. İkinci adresimiz ona bakalım şimdi. Kapanmadım mı kapanmadım daha önce kontrol edelim. Evet kapanmamış arkadaşlar. Bu adreste. Kitabın şeyinde kitap ve müellif de arama yapılabiliyor. Burada da arkadaşlar bahsun arama demek biliyorsunuz. Kütüp kitaplar demek, müellif, müellifler demek, aksan bölümler demek. Edihil ifmel kitap, kitap ismini buraya diyor, yaz. Adedül kütüp diyor, toplam kitabı dediğini burada söylemiş, 7507 diyor orada. Burada evet. Ana ekran diyor, Antalpik'in turas uygulaması diyor. Test bir bulunuyor bunu diyor herhalde sabitlemek mi indirmek mi bakalım ne diyor iPhone herhalde Android telefonlar diyor evet bunu bunları herhalde kurabilirsiniz demek istiyor arkadaşlar evet burada kitaplar var kitaplar görüyorsun burada arkadaşlar PDF'si varsa kitabını onu tıklayarak PDFsini bilgisayara. İndirebiliyorsunuz. Bir önceki resmi sayfada pdf varsa da dikkatimizi çekmedi. Evet. Müellifi tıkladığım zaman müellifler arkadaşlar listeleniyor. Müellif adı ediyor 2900-2892 diyor. Kitaplar tıkladığı zaman kitap adlar var. Evet. Aksam tıkladığı bölümler var. Elakide. 678, şeyde 750 da Demek ki bu biraz daha az buradaki. Evet. Bunun da arkadaşlar mantığı aşağı yukarı az önceki anlattığımıza benzer. Bence biz az öncekine gidelim. O daha güzel resmi site. O bizim için yeterlidir. Şimdi burada tabii ki Şamile'de arkadaşlar Şamile'de Arapça kitaplar var. Gerçi İngilizce, Türkçe kitapları da eklesin, ekleyebiliyorsun. Ee, ama daha doğrusu eskisini ekleyebiliyorduk, orada Türkçe karakterlerde sorun çıkıyordu. Tabii yenisini artık kullanıcıların kitap ekleme imkanı vermedikleri için kitap bunu ekleyemeyiz. Dolayısıyla zaten Şamile'yi kullananların Arapça bilmesi gerekiyor ama kişinin Arapçası az olabilir. Daha doğrusu bu tarayıcılarda olan bir özelliği kullanarak e, internetten kitap internetten kitapları Türkçe veya başka dile çevirmek arkadaşlar. Bunu yapabiliriz. Bu tabii tarayıcıların işte Chrome gibi biliyorsunuz, Mozilla gibi, ne bileyim, Internet Explorer gibi. Microsoft'un şimdi Microsoft Edge diye başka bir tarayıcısı var yeni tarayıcısı. Bu tarayicilerde biliyorsunuz internet sayfalarını e, Türkçe veya başka bir dilden başka bir dile çevirmek mümkün oluyor. İşte bu özelliği kullanarak biraz Arapçası zayıf olan kişiler en azından ilk etapta ekranda açık olan e, sayfayı ne yapabilir? E, kendi diline çevirerek. Biraz daha iyi anlamaya çalışabilir veya da bu özellik nedir? Çeviri yapmak isteyen kişiler, bir kitabı, şu bir programı sende var, buldun ama anlayamadım, soracak kimse yok. Ee, bu sefer onun internet adresinden o kitap açık. Çevirtirirsen bazen arkadaşlar bu Google çeviri vesaire var, mutlaka internette bilgisayar ilginiz varsa bunları duymuş olmanız gerekir. Bunlar çevrildiği zaman tabii yüzde yüz her zaman bazen çok güzel çeviri yapıyor, bazen sıkıntılı oluyor. Tabii onlara dayanarak anlamak ama en azından ilk etapta zarreti savacak kadar kişinin işini görüyor. Hatta bu mesajlaşma programlarında falan biliyorsunuz. E, dilden dile otomatik çeviri yapma da olabiliyor. Yani siz diyelim ki bir Arapla, bir İngilizle e, arkadaş olduğunuz ve yazışıyorsunuz. Tabii İngilizceniz, Arapçanız iyi değil. Dolayısıyla siz Türkçe yazıyorsunuz, yazdığınızı program İngilizce, Arapça hangi dili seçerseniz oraya çeviriyor. Bütün özellikler var. Şimdi şu anda ekranda olan e, Microsoft şey Google Chrome arkadaşlar tarayıcı şu anda açtınız. E, Tabi Şamilenin Türkçe versiyonu menü olarak yoktur. E, kitapların bir kısmı Arapça kitapların bir kısmı Şamile'de. Çünkü şu menüler bile anlamakta kişi zorluk çekebilir. Evet. Çeviri olsa da bunların çevirileri Şamil'e eklenmemektedir. Dolayısıyla arkadaşlar, şimdi Türkçe kitapları program eklemek eskisinde mümkündü, şu anda değildir. Eski şamirlerinizi ee, silmediyseniz oraya Türkçe kitapları ekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, Chrome'da bir gün bu ana sayfanın ne olduğunu anlamadık arkadaşlar. Farenin sağını tıklıyoruz, bakın. Evet. Burada tabii ben bu Chrome'un şu anda Türkçe versiyonunu kullandığım için otomatik bu çıktı. Bunu diyor Türkçe diline çevir. Hatta internet tarayıcıda bazen sürekli bunu çevireyim mi diye sorular falan oluyor. Yani bunu da çevirsek yapar. Çevir dedim arkadaşlar. Şu anda bakın Arapça algılamı Türkçe'ye çevirdi. Google Translate çeviri bunu kullanıyor. Burada arkadaşlar Başka dille çevir seçeneğini tıklayarak siz bunu Türkçe ile başka bir dille çevirebilirsiniz. Bakın, şu anda Şamile'ye bakın. Artık e, Arapçaya fazla bilmeyen ve hiç bilmiyor, iyi bilmeyen de artık anlayabilir. Bak eski siteye gitmek için buraya tıklayın, tam birebir çevirdi arkadaşlar. Kapsamlı kitaplık. El Mektebe Düşşamile'ye artık böyle çeviriyor. Mektebe biliyorsunuz kitap. Kütüphane veya kitaplık demek. Şamile de Şamil kapsamlı demek. Bakın yaklaşık 7 milyon sayfa var diyor. 8000 kitap 3000 yazar var. Kütüphaneye göz atın yani mekteben kütüphanede arayın. En son eklenmiş diyor. bakın. Burada gördüğünüz gibi bakın. Mesela bölümleri çevirdi. İşte el akideye doktrin dedi arkadaşlar. Bu e, farklı dinler yorum tefsire yorum dedi. İşte Kur'an-ı Kur ve tefsir esasları. Tacvît ve okumalar tacvît herhalde. İşte bu yılın kitapları diyor. Evet. Hastalıklar ve modern sorunlar, hadis bilimi, usul-ı hukuk ve hukuk bilimleri. Yani bir kısmı tam tutuyor, bir kısmı tutmuyor arkadaşlar. Şimdi diyeyim bir bir kitabı açalım. Mesela biz hukuka gidelim, usul-ı gidelim arkadaşlar. Bakın şu anda hemen sayfayı görüyorsunuz. Çeviri ya bakın hemen çevirdi. Hemen bir kitabı açalım. Bakın. İmam Şafi'nin haberi saresini mi açtık yanlış görülürsem. Bakın kitabı. Evet. Geldikçe arkadaşlar çeviriyor. Chrome'da bu şekilde. Yani en azından Arapçası iyi olmayanlar için. Bu Microsoft etkede de arkadaşlar bu Windows programı yapan Microsoft'un onda da Benzer bir şekilde bunu çevirme imkanı var. Şu üstte arkadaşlar şunda bu sayfa çevir var. oraya tıkladığımız zaman orada da çeviri ekranı çıkmaktadır. Evet. Demek ki bu dersimizde Microsoft etkiyle de bir açalım arkadaşlar. Orada da görelim. Ondan sonra bu dersimizi bu başlığımızı bitirelim. Şimdi bu sanıyorum siz şu anda Microsoft etkiyi göremiyorsunuz. Benim bir onu, onu paylaşayım. Evet şu anda Microsoft etkide arkadaşlar şey yaptım El Mektebeti Şamile'nin internet sitesini açtım. Gördüğünüz gibi burada ee, sağ tıklayalım sağ tıkladığımızda burada da arkadaşlar, Türkçe diline çevir var yani demek ki bu programlarda tarayıcılarda özellikle mesela çevirdim arkadaşlar ve şu anda bunu Türkçe'ye çevirdi Türkçe çevirdi arkadaşlar bak mesela bu inançlar dedi, biraz daha iyi çevirdim Sonu o doktrin demişti değil mi? El-Akide in aşağı -ah Bakın. Şunun üstüne diyor. Evet. Çeviri seçeneklerini falan şuraya tıklayalım arkadaşlar. Şuraya çevir diye geliyor. Arapça'ya dinlemiş sayfaları her zaman çevir dersen yani herhangi bir taraydı Arapça'ya girdiğin zaman buraya gelirsin. Bu orijinalı görmek istersen arkadaşlar burada bu orijinalı gösteriyorsun sana eski esas halini gösteriyor. Bu aynı özellik Krom'da da vardı arkadaşlar. Krom'da da Krom'da da benzer özellik vardı. Evet bu dersimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.